Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir oyuncu ekipmanı incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz HyperX'in Alloy Origins Core isimli klavyesi. Bu klavye arkadaşlar malzeme kalitesi olarak benim çok hoşuma gitti. Hemen bunu size baştan belirteyim. Tasarımıyla başlayacak olursak incelememize dediğim gibi klavye alüminyum bir tasarım çizgisine sahip ve malzeme kalitesi bakımından türevlerinden birkaç adım ötede. Fakat klavyeyi şöyle tutacak olursam siz de net bir şekilde göreceksiniz ki klavyede numpad tuşları yani numaraların bulunduğu tuşlar bulunmuyor arkadaşlar. Bu kimilerine göre artı, kimilerine göre eksi olabilir. Mesela bana göre bir Eksi ben bugüne kadar kullandığım bütün klavyelerde hep numpad tuşları bulunuyordu burada. E, fakat HyperX nedense bu klavyesinde numpad tuşlarına yer vermemiş. Belki bu tarz klavyeleri beğenen oyun severleri düşünmüş olabilirler. Şimdi arkadaşlar gelelim klavyemizin bize sunduklarına. Bir kere bu zaten bir mekanik klavye. Mekanik klavye denildiğinde aklımıza gelen iki şey var aslında. Birisi basış hissiyatı. Diğeri ise arkadaşlar çıkardığı ses. Mesela ben şimdi mikrofonumu şöyle yanaştırayım klavyeye. Şöyle klavyeye koyayım hatta. Çıkardığı sesi size buradan net bir şekilde göstermeye çalışacağım şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi klavyeden çıkan ses bu düzeyde yani çok yüksek değil. Neden? Çünkü bunda HyperX Red Switch'e yer vermiş. Red Switch biliyorsunuz Diğer switch türlerine göre yani burada mavi ve yeşil switch de var biliyorsunuz. Mavi ve yeşil switch'e göre biraz daha sessiz bir yapıya sahip. O yüzden ben hani klavyemden çok fazla ses çıkmasını istemiyorum diyorsanız bu switch türünü tercih edebilirsiniz. Gelelim tuşlarımıza ve klavyenin bize sunduğu diğer özellikleri. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar şu alt kısımda tırnaklar var görüyorsunuz. Bu tırnakların son derece kullanışlı olduğunu sizlere söyleyebilirim. İki kademe söz konusu burada. Bakın bir şunu açıyorsunuz. Bir de altında bir ayak daha var. Onu açtığınız zaman klavyenizin yüksekliği bir tık daha artmış oluyor. Ama dilerseniz o ikinci ayakları kapatarak klavyenizin yüksekliğini bir tık daha aşağıya indirebiliyorsunuz. Burada tamamen olay sizin kullanımınıza kalmış diyebilirim. Klavyede oyun oynama haricinde yazı yazmak istediğinizde vesaire de gayet rahat bir kullanım sunuyor size. Yani günlük kullanımda da kolay bir şekilde işinizi görebiliyor. Peki bu klavye nasıl özelleştiriliyor eminim bunu siz de bizler kadar merak ediyorsunuzdur. HyperX'in şimdiye kadar böyle aman aman diyecek bir arayüzü yoktu. Henüz beta aşamasında olan NG Unity isimli bir arayüz hazırladılar arkadaşlar fakat bu arayüz hala tam verimli bir şekilde çalışmıyor. Indirdiğimiz zaman biz burada bir Keyboard yani klavye olayı çıkıyor fakat Yazılımı update etmek istiyor. Update et dediğimizde ise Ne yazık ki hata veriyor. Later deseyiz bile bu sefer bağlı ekipmanlarda klavyeyi görmeyi bırakıyor. Dolayısıyla Program arayüzünden klavyeyi etkinleştiremedik. 2-3 farklı bilgisayarda denedik ama Şu ana kadar Çalıştıramadık bu arayüzü. Ama arayüz çalıştığı takdirde Burada mesela F1, F2, F3 tuşlarında Çeşitli profiller atayabiliyorsunuz. Burada tuşlara bastığınız anda klavyeniz o belirlediğiniz profile geçiş yapıyor arkadaşlar. Bir de burada mesela F12 tuşunun üstünde bir game simgesi görüyorsunuz. Bu tuşa bastığınızda game moda geçtiğinde ise klavye yanlış tuşlara basmanızı engelliyor. Atıyorum bir oyun oynuyorsunuz ve oyunda E tuşunun hiçbir görevi yok. Salladım şu anda. Dolayısıyla E tuşuna bastığınız anda Klavye E tuşunu algılamıyor arkadaşlar. Böyle bir özellik düşünmüş HyperX. Oyuncular için bence ideal olabilecek bir özellik diyebiliriz buna. Şimdi arkadaşlar gelelim sorulardan bir diğerine. Bu klavye kablosuz bir klavye mi? Hayır değil. Bu sorunun sorulmasının temel nedeni arkadaşlar şu. Type-C bağlantısının basit bir şekilde takılıp çıkartılıyor olması. Biliyorsunuz günümüzde pek çok klavyede dahili bir kablo oluyor. Yani kablosunun çıkartılması pek de söz konusu olmuyor. Fakat HyperX bunda şöyle bir kabloya ve bir Type-C girişine yer vermiş. Type-C kablonuzu buradan takarak ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Klavye'nizi basit bir şekilde kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi klavye üzerindeki bu RGB aydınlatmaları vesaire değiştirebiliyoruz. Fakat bunları arayüz ile yapabiliyoruz. Arayüzü de ne yazık ki şu anda Update edemediğimiz için arayüze de bağlanamıyoruz. O yüzden size bunu gösteremeyeceğim. Bunu birkaç kere denedik bu arada. Yani hani şimdi denemiyoruz. E, evde de denedim ben. Ofisteki bilgisayarda denedim. İncelemeye gelen bir monster bilgisayar vardı. Onu da denedik. Hiçbirinde güncelleme almadı. Dolayısıyla şu anda arayüz tarafında biraz sıkıntılı bir e, durum olduğunu sizlere belirtmemiz gerekiyor. Profil seçimlerini ise arkadaşlar Fn tuşuyla F1, F2 ve F3'lere basarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bakın mesela F3'e bastım gördüğünüz gibi. RGB aydınlatma vesaire de değişti. F2'ye basmış olsaydım daha farklı bir RGB aydınlatma geliyordu. F1'de de yine daha farklı bir RGB aydınlatma söz konusu oluyor. Şimdi gelelim klavyemizin eleştireceğimiz kısımlarına. Genel itibariyle ben klavyeyi beğendim arkadaşlar. Ama olması gereken birkaç şey daha vardı bana göre. Bunlardan en önemlisi bilek yastığı arkadaşlar. Bence özellikle oyuncu klavyelerinde bilek yastığı olmazsa olmazlardan biri diyebiliriz. Ha nedir? Zaten bilek yastıkları biliyorsunuz. Şuraya genelde mıknatısı tutulacak şekilde geliyor. Kullanmak istemiyorsan çıkartır köşeye koyarsın. Ama bilek yastığı olmadığı zaman eklemenin de imkanı yok. Kutu içerinden bir bilek yastığı çıksaydı en azından klavyeyi bilek yastığı ile kullanmak isteyenler için artı bir durum olabilirdi. İkinci bir eksik arkadaşlar numpet olayı. Bence numpetin koyulması lazım. Yani bir klavyede numpetin olmaması ne bileyim bence büyük bir eksiklik denebilir. Ki özellikle oyuncu klavyesinde bence numpad tuşları olabilir. Tamam belki ofis klavyesi vesaire yaptığınızda ne bileyim şu kadar bir klavye yeterli olabilir. Na hani numpad tuşları bile olmasa şuradaki tuşlarla idare edilebilir. Ama bazı oyunlarda numpad tuşları gerçekten çok işe yarıyor. Dolayısıyla şuradaki numaraları kullanmak apayrı bir olay. Şuradaki numpad tuşlarıyla oyunu idare etmek apayrı bir olay. O yüzden bana kalırsa bu klavyede numpad tuşlarına da yer verilmesi gerekirdi. Gelelim Günün sonundaki fiyat etiketimiz arkadaşlar. HyperX bu klavye için şu anda ortalama olarak 700 liralar civarında bir fiyat talep ediyor. Tabi sitelere baktığınız zaman çeşitli fiyat etiketleri görüyorsunuz. Ama benim gördüğüm ortalama 700 lira gibi bir fiyat etiketi var bu klavyenin. Malzeme kalitesine baktığımız zaman gerçekten bu fiyat hak ediyor diyebiliriz. Ama eksikleri var mı? Evet var. Günün sonuna baktığımızda dediğim gibi 1 2 eksikleri bulunuyor. Bir de şu arayüz olayı gerçekten bir sıkıntı arkadaşlar. Bu arayüzünde bence bir an önce geliştirilmesi düzeltilmesi gerek diyebilirim. Bu incelememizde sizlere HyperX'in Alloy Origins Core isimli klavyesinden bahsettik arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde farklı ürünlerin incelemesiyle karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.